Merhabalar 5 Şubat 2023 tarihinde Aslan Burcu'nda meydana gelecek olan Dolunay'ı konuşacağız bu videoda. Öncelikle Dolunay'ın açılarını, Dolunay'ın etkilerini, tabii ki Dolunay'ın sembolik anlamını ve akabinde de Burçlara ilişkin yorumları paylaşacağım. Eğer herhangi bir sıkıntı olmazsa video içerisine Dolunay haritasını da eklemeyi planlıyorum. Böylece daha rahat bir şekilde gözlemleme şansı elde edeceksiniz arkadaşlar. Bu arada... E Tabii ki ilk defa karşılaşıyorsak kanala abone olursanız yorum yapar beğenir paylaşırsanız mutlu olurum. halihazırda hazırda devam eden bir çekiliş var ona katılabilirsiniz. Bir müddet kanalda olamayacağım ne kadar video paylaşırım burada bilemiyorum ama 10 Şubat tarihinde çekiliş son bulacak arkadaşlar. O tarihe kadar hem Instagram, Opikus Astroloji hesabındaki posttan hem de YouTube kanalındaki detaylardan e, bu çekiliş şartlarına ulaşabilirsiniz. Evet tabi bunun yanı sıra katıl veya teşekkür butonundan da destek olmak isteyenler desteklerini sağlayabilirler dedikten sonra hemen gelelim Aslan Dolunayına. 5 Şubat 2023 tarihinde. Aslan burcunun 16 derecesinde bir dolunay meydana geliyor. Arkadaşlar saat 21.30 sularında meydana gelecek. Dolayısıyla 5 Şubat ve 6 Şubat tarihinde de yoğun bir şekilde etkili olacağını söyleyebiliriz. Biliyorsunuz 21 Ocak tarihinde Kova burcunda bir yeni ay yaşanmıştı. Oldukça etkili bir yeni aydı. Plütonik etkiler olduğundan bahsetmiştik. Dönüştürücü, yıkıcı, yeniden yapılandırıcı ve sağlam başlangıçların yaşanacağı bir yeni aydı. Halihazırda hem Merkür hem de Mars retrosunun bitmesiyle beraber artık 2023'ün başladığının sinyallerinin verildiğini belirtmiştik bu yeni ayla beraber. Özellikle tabii ki e, gerek sabiyan sembolleri gerekse kavuşum yapmış olduğu sabit yıldız hasebiyle de oldukça önemli bir etkiye sahipti. Şubat ayı yorumlarında bahsettim esasında. Şubat ayı yorumlarında e, oynatma listelerinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Şubat ayının ilk haftası biraz sert etkiler var demiştim. Aslında bu sert etkilerin temel sebebi e, bu donlay enerjisinden kaynaklanıyor. Şimdi hemen... Dolunay haritasını yorumlamaya başlayalım istiyorum. Ankara saatiyle çıkarttım arkadaşlar ben haritayı Dolunay haritasını tabii ki İstanbul saatiyle de birkaç derece daha fark edecektir. Ankara saatiyle çıkartmış olduğum haritada 26 derece Başak Burcu'nun yükseldiğini görüyorum. Bununla beraber Dolunay'ın Plasidius yönteme göre haritanın 11. evinde meydana geldiğini ancak hoysayına göre ise 12. evde meydana geldiğini söyleyebiliriz. Burada 11. ev ve 5. ev bandı hareketli olmakla beraber yükselen yöneticisi Merkür'ünde, Oğlak Burcu'nda haritanın Placidus yönteme göre 4. evinde bulunduğunu 4. ve 5. ev bandında hareket ve aksiyon içerisinde olduğunu, aynı zamanda Plütonla çok yakın bir konumda olduğunu belirtebilirim. Burada 5. ev 11. ev ve 8. ev bandına baktığımız zaman daha çok ekonomik konuların, parasal gündemlerin kazanç ve gelir gider dengesinin e, gündeme geleceğini belirtebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda 8. evde bulunan Uranüs'ünde bu dolunaya bir kare görünümü var. Bununla beraber biliyorsunuz yine Ocak ayı sonunda etkili olan e, Juno-Jupiter kavuşumu ve Chiron-Vestan'ın e, onlara eşlik de e, oldukça etkiliydi. Hali hazırda bu kavuşum etkisini yine belli bir oranda sürdürmekle beraber bu dolunayla da e, güzel bir üçgen açısı bulunmakta Aynı zamanda Mars ile de bir sekstil açısı oluştuğunu e, görüyoruz. Dolunayın yani e, gerçekten oldukça etkili ve farklı alanlarda çalışabilecek bir dolunaydan bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi dolunay anında başak burcunun yükselmesi tabii ki özellikle hayatımızda bir düzen değişikliği arayışı içerisinde olduğumuzu. Artık hayat rutinlerimizde, düzenimizde bazı şeyleri değiştirmemizin önemli olduğunu düşünecek bazı mekanizmaların çalışacağını gösteriyor. Özellikle tabii ki yönetici gezegen Merkürün de haritanın dördüncü evinde bulunması, kendi konfor alanımızı oluşturmak adına belki Kova yeni ay ile beraber gelen o dönüşüm sürecini tamamlamak adına ki zaten yeni aylar sonrasında genelde dolunaylarla beraber bir takım tamamlanmalar yaşanır arkadaşlar. Yani Kova yeni ay ile beraber başlayan süreci artık nihai sonuca erdirmek, karar aşamasına getirmek, tamamlamak, kapatmak, dönüştürmek adına yoğun enerjiler çalışacak gibi gözüküyor. Bu süreçte birçok insanın taşınması, yer değişikliği, ofis değişikliği, evi içerisinde, ofisi içerisinde düzen değişimleri, bununla beraber hayatta mutlu olabileceği yeni eğlence alanları yaratabilme potansiyeli ortaya çıkacaktır. Birçok insanın ailesine yeni bir üye katılabilir. Bir çocuk haberi alma imkanı da oldukça muhtemel e, bu dolunay süreciyle beraber bu tarz gündemleri olanlar varsa. Yine evlilikler, ilişkiler adına belki Ocak ayı sonunda tanışmış olduğunuz kişilerle alakalı ilişkinin ciddi bir boyuta taşınması e, gibi durumlarda söz konusu olabilir. Veya mali durumlar hasebiyle kimi insanlar ev alırken taşınırken kimisi daha küçük bir eve geçmeye karar verebilir. E, eve yatlarıyla alakalı değişimler yapabilir. Belki artan kiralarla e, bazı insanların da taşınması aniden e, gerekebilir gibi durumlarda mevcut açıkçası ama hayatımızı daha konforlu yaşayabilmemiz özellikle bütçemizi daha dengede tutabilmemiz adına kaynaklarımızı doğru ve dengeli kullanabilmek adına bazı düzen ve rutin değişimlerinin tetikleneceğini düşünüyorum ben bu donayla beraber bunlar tabii ki Uranüsün etkisiyle beraber aniden de zuhur edebilir arkadaşlar aniden bir takım haberler alınabilir ani gelişmeler olabilir biraz sonra zaten burçlara ilişkin yorumları yapacağım ve bunun sonucunda aniden hayatımızdaki konfor alanımızın değişimi, düzenlenmesi mümkün olabilir gibi gözüküyor. Şimdi burada özellikle şunu da belirtmekte fayda var. Aslan Burcu'nun 16 derecesinde meydana geleceğini söyledim. Bu Dolunay'ın. Burada özellikle 2022 senesi 8 Kasım tutulmasına da bir atıf var. Biliyorsunuz Boğa Burcu'nda bir ay tutulması yaşanmıştı. 8 Kasım tarihinde oldukça da Zorlayıcı bir tutulmaydı arkadaşlar. Bilhassa sağlık anlamında. Boğaz enfeksiyonları anlamında. Birçok kişi oldukça zorladığını belirtmek isterim. E, aslında bu tutulma aksını yine tetikleyen bir e, dolunaydan bahsediyoruz. E, o bakımdan da o tarihlerde yaşamış olduğumuz sıkıntıları e, tetikleyebilecek faktörler ile karşı karşıya kalabiliriz. Tabii ki bu burcunda etkili olmayacak ama e, burada yine aynı derecelerde yakın derecelerde meydana geldiği için e, dikkatli olmakta fayda olacaktır. Orada aniden hayatımıza giren durum, süreç her neyse onunla ilgili belki tamamlanması gereken kapatılması gereken e, sonuç gerdelenmesi gereken süreçlerde hakim olacak gibi gözükmekte. Tabii bununla beraber şanslı etkileşimler de var. Dediğim gibi Mars'tan destek alıyor, Jüpiter'den, Juno'dan, Şiron'dan Vesta'dan destek alan bir dolunaydan bahsediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla evet aniden hayatımıza bizim zorlanacağımız bir durum, bir süreç girebilir. Planlarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekebilir ama bununla beraber e, farklı motivasyonlarımız da olacak. O zamanlar biliyorsunuz e, Mars retro hareketteydi. İkizler Burcu'nda onunla beraber tabii daha gezegenlerin birbirleriyle yoğuşması söz konusuydu ve aynı zamanda çok sert bir yıldız takımıyla kavuşum söz konusuydu. Bu etkilerin azaldığını söyleyebiliriz. Yani 8 Kasım tutulmasının o vehametli sürecini yaşamayacağız ama yine de benzer dereceler, benzer etkiler tetiklenebilir. Yani o dönemdeki yaşamış olduklarınızda şöyle bir gözden geçirmeniz ve o süreçle başlayan gündemler hali hazırda hayatınızda ise şayet belki de bu dolunayla beraber artık o gündemleri kapatıyorsunuz, tamamlıyorsunuz ve sonuca erdiriyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki her zaman kapanışlar, tamamlanmalar çok rahat olmak durumunda değil. Ee, ama yine de destekler olacak gibi gözüküyor. Uranüs'ün etkisiyle beraber tabii yine aniden bazı şeylerin hayatımıza girmesi bizi biraz zorlayacak olsa da bununla beraber bunları çözebilecek mekanizmalar hem Jüpiter hem Mars desteği ile beraber hayatımızda olacaktır. Ee, Özellikle Mars'ın retrosunun bitmesi ve düz değerine geçmesi tabii ki birçoklarımızı büyük bir oranda rahatlattı. Şimdi... Plasidius yönteme göre haritanın 11. evinde dedik. Ee, yine 10 sayına göre ise 12. evinde etkili olacağını söyledik. Dolayısıyla yine sağlık konuları gündeme gelebilir arkadaşlar. Ee, bu dolunayla beraber. O yüzden aslında 8 Kasım tutulmasına da biraz atıfta bulunuyor gibi hissettim. Ee, burada sağlığımız, hayat rutinlerimiz, beslenme alışkanlıklarımız, uyku düzenimiz, kendimize ne derece baktığımız veya bakmadığımızla alakalı bir çeşit sorgulama sürecine girmemiz gerekiyor. Aniden bir de Takım sorun ve sıkıntılar yaşıyorsak bunun hemen şifası ve çözümü de olacaktır. Çünkü Şiron'un da desteği var. Yani evet bir sorun. Ortaya çıkıyor olsa bile bunun çözümü var şifası var arkadaşlar panik yapmaya gerek olmayacak ama bu dönemde sağlığınızla alakalı tek dediğiniz konular varsa da üzerine gitmeniz şifasının peşine düşmeniz gerekiyor. Bununla beraber tabi 11. ev açısından değerlendirecek olursak burada özellikle sosyal çevreler, kalabalıklar, gruplarla alakalı gündemler de ön plana çıkacak gibi özellikle ekonomik anlamda yaşanan sıkıntıların belki de kitleleri harekete geçirebileceği, bu bağlamda tabii ki büyük toplulukların belli direnişler gerçekleştireceği, belki belli eylemler gerçekleştireceği bir dönemde olabilir. Yani ekonomik sıkıntılar, gelir gider dengesizliği, bütçeyle alakalı sorunlar belki de bunları Bunların hareketiyle beraber, bunların direnişiyle beraber hemen çözüm bulunacak mekanizmalar da çalışabilir. Yani bir aksiyon alındığı zaman, bir gerginlik olduğu zaman bununla alakalı adımların da atılacağını görüyoruz arkadaşlar. Yani bu aksiyon bir şekilde karşılık bulacaktır. Karşılıksız kalmayacaktır. Dolayısıyla bir sorun bir sıkıntı ortaya çıkıyorsa bunun peşine düşmekte fayda olacak bu süreçte vazgeçmek çok doygun değil. Çünkü karşılığında e, harekete geçirici motivasyonlarda aktif olacak gibi gözüküyor. Özellikle topluluklar ve kitlesel hareketlerle alakalı da artık e, buramıza kadar geldi diyebilecek gruplar aksiyona geçebilir dünyanın herhangi bir yerinde. Tabii ki bu aksiyon hareketi söz konusu olabilir arkadaşlar zaten bütün dünyanın içinde bulunmuş olduğu bir ekonomik kriz var biliyorsunuz belki de bu tutum pardon bu donayla beraber bu durum artık halk safhaya çıkacak ve insanların artık tahammülü kalmayacak da olabilir. Evet bununla beraber tabii ki 11. bizim arkadaşlığımız, sosyal çevremiz, gruplar içerisindeki yerimizle ilintilidir. Dolayısıyla aslında birçok insanın arkadaşlıklarıyla alakalı da bazı sorgulamalar yapacağını söyleyebilirim. Bu sorgulamalar özellikle şu bağlamda ilerleyecektir. Yani herhangi bir sıkıntınız olduğunda, herhangi bir desteğe ihtiyacınız olduğunda kim yanınızda oluyor, kim sizinle beraber oluyor, aslında kim gerçekten dost, kim düşman? Bununla alakalı bazı farkındalıklar oluşacaktır. Ve bunun değerlendirmesi dediğim gibi daha çok sizin desteklediğiniz ancak sizi desteklemeyen, belki de zamanında sizin desteklemediğiniz ama şimdi sizin yanınızda olan insanları bu perspektiften inceleyerek, değerlendirmeye ulaşacağınız ve bu nazarla belki de bazı dostlukların biteceği yeni bazı güçlü dostlukların kurulacağı bu konuda da e, hiç beklenmedik gelişmelerin yaşanabileceği etkileşimler mevcut bazı insanlar tabii ki arkadaşlıklarını, sosyal çevresinin içinde bulunmuş oldukları grupları gözden geçirmeye başlayabilir bu donlay enerjisi ile beraber çünkü artık alma verme dengesinin sağlanmadığı hep tek tarafa yükleniş yapıldığı ilişkiler zaten 2023 senesinde arkadaşlar yıkılmaya mahkum. Bu dolunayla beraber de belki de bunu fark edecek sıkıntılar gelecektir. Bazen şer gördüğümüz şeylerde hayır vardır ki genelde vardır arkadaşlar. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntılı duruma düştüğünüz zaman kimi arayabiliyorsunuz veya kime ulaşabiliyorsunuz. Bu dolunayla beraber oldukça önemli olacaktır. Yine 11. eve baktığımız zaman arkadaşlar kariyer gelirleri, toplumdaki ünvanımız, kariyerimizle alakalı mesleki anlamda ulaşmamız gereken zirve, hedefler, hayaller, umutlar, büyük kazançlar ve büyük paralarla ilgili de gündemler tetiklenecektir. Belki birçok insan bu süreçte emeklilik gündemleri yani kariyerde ulaşmam gereken nokta ulaştım deyip burada kariyer hayatlarına artık bir mola vermeye karar verebilirler ki zannediyorum zaten EYT ile beraber gelen süreçte bunlar da yoğun bir şekilde artacaktır. Yani emeklilik başvuruları tabi bununla ilgili de aslında ekonomik anlamda bazı zorlanmaların yaşanacağını söyleyebilirim yani bu kadar çok insanın aynı anda emekli olmaya karar vermesi belki de ülkemiz açısından da ekonomik. Ekonomi ciddi anlamda zorlayacak ve farklı alanlarda e, bir takım e, tedbirler alınması gerekecek ve bunlar da Tabii ki bazı kitlelerce e, rahatsız edici olacak ve bu konuda da e, bazı e, derneklerin, sendikaların, grupların sesini daha yüksek bir şekilde duyurmaya çalışacağını, bugüne kadar sessiz kalan, bugüne kadar e, kendini geri planda tutan insanların artık hak arayışına geçeceği e, bir süreçten de e, geçeceğimizi belirtmekte fayda olacaktır arkadaşlar. Bununla beraber tabii ki bizim kendi bireysel hayallerimiz, hedeflerimiz, umutlarımız, gelecekle alakalı büyük planlarımız, hayalini gece hasta yatmadan, yani başımızı koymadan önce tabii ki düşündüğümüz, hayal ettiğimiz hayat. Bunlarla ilgili bazı güncellemeler olacaktır arkadaşlar. Bu güncellemelerin de özellikle tabii ki hayalimiz maddi anlamda bir sermaye ihtiyaç duyuyorsa şayet, belki bu sermaye ile alakalı sorun ve sıkıntılar Ortaya çıkacağı için e, bu anlamda e, bir takım e, revizyon işlemleri yapmak gerekecek. Bununla beraber tabii ki bu hayallere kimleri ortak etmek istiyoruz. Yani kimlerle beraber ilerleyebiliriz, ortaklık kurabiliriz, devam edebiliriz noktasında da aslında e, önemli farkındalıklar oluşacaktır. Örneğin bir iş projesi üzerine çalışıyoruz ama e, bunu belki birileriyle beraber yapacağımızı düşünüyoruz. Bu dolunayla beraber o e, yapmayı düşündüğümüz işi, Planladığımız kişilerin gerçek yüzü ortaya çıkabilir ve tabi ki orada artık bu kişilerle alakalı bir takım güncellemeler yapmak gerekebilir. Bunlar tabii ki o anda bizi şok edebilir. O insanın üzerine yapmış olduğumuz bir yatırım olabilir. O projenin üzerine yapmış olduğumuz bir yatırım olabilir ama zararın neresinden dönersek de Kardır mantığıyla bakmak daha verimli olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani aniden böyle bir gündem karşımıza çıkıyorsa bunda bir hikmet vardır diyerek ilerlemek çok daha kıymetli olacaktır. Dolayısıyla evet belki birilerine veya bir projeye maddi veya manevi anlamda zaman ve emek bağlamında bir takım yatırımlar yapılmış olabilir ama o kişi o durum o olay o olgu doğru kişi doğru olay doğru olgu olmayabilir. Bunu da böyle ani bir şekilde öğrenmek bence çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Hemen bir B planına geçmekte fayda var ve bu dönemde karşımıza çıkan insanların da tabii ki tesir oldukça kadersel ve büyük olacaktır. Aslında yine Kuzey Ay Düğümü'nün Uranüs'e kavuşu orbunda sayılabileceği bir noktada kadersel vaz destekler göreceğimiz de belirtmekte fayda var. Yani umduğumuz yerden göremediğimiz destekleri ummadığımız yerden görmeye başlayacağız. Tabii ki burada da oldukça kadersel bir süreç olduğunu kabul ederek, Yolumuzda dediğim gibi bazı taşların yerini değiştirmemiz icap edecektir arkadaşlar. Yani hedeflerimizde hayallerimizde bazı güncellemeler olabilir. Özellikle aşk hayatıyla alakalı kova yayına ile başlayan süreçte o önemli değişimler söz konusu olabilir. Artık bugünden sonra bizim için emek vermeyen, bizim için çaba göstermeyen insanları belki de hayatımızda daha fazla barındırmak istemeyeceğiz. Daha fazla enerji vampiri veya... Narsist insanlarla yaşamak istemeyeceğimiz aslında bunu belki kendi içimizde bir şekilde sindiremiyor olsak bile tabi kaderin müdahalesiyle beraber bir şekilde o insanların sert bir biçimde gerçek yüzünün karşımıza çıkması da bu süreçlerde etkili olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Dolunayın aynı zamanda Mars'tan destek görmesi uzun zamandır atıl kalmış olan enerjimizin Artık çalışmasıyla beraber aktif olmamızla beraber yaşanan o ani gelişme her neyse bunun üzerinden kalkabileceğimizi gösteriyor arkadaşlar. Yani hareket etmek gerçekten oldukça etkili olacaktır. Belki yeri geldiğinde tepki göstermek, yeri geldiğinde aksiyon almak, karşımızda bir fırsat çıkıyorsa bunu değerlendirmek her zamankinden daha önemli olacak. Dolunay'ın e, aynı zamanda Jüpiter-Shiron ve Juno kavuşumuyla da üçgen açısı var. E, biliyorsunuz e, Jüpiter-Juno e, Ocak ayı sonunda kavuşumdaydı özellikle evli çiftler, evli çiftlerle alakalı gündemler veya birbirleriyle evlenebilecek, uzun vadeli ilişki kurabilecek çiftlerin tanışması ile ilgili gündemler olabileceğini aktarmaya çalışmıştım. Ya da mevcut ilişkilerin şifalanması, eşi temaları ön plana çıkabilir demiştik. Bu süreçte aslında belki de birçok ilişkinin bu tarz bir sınavdan geçeceğini de söyleyebiliriz. Yani Belki ilişkide ortaya çıkan ani bir kriz sonucu taraflar birbirleri için e, ne kadar büyük bir anlam ihtiva ettiklerini fark edebilirler. Veya e, hangi ilişkiyle devam etmeniz gerekiyor, kime güvenmeniz gerekiyor, kim sizin yaralarınızı sarıyor, sizinle beraber oluyor. Bunu fark edeceğiniz bir süreçte olacaktır aynı zamanda. Yine ikili ilişkiler kurmak anlamında oldukça şanslı yerleşimler olduğunu söyleyebilirim. Sadece kimin e, gerçekten uzun vadeli bir e, süreçte sizinle beraber ilerleyebileceğini doğru bir şekilde tespit edebilmek adına aniden yaşanabilecek gelişmeler test edilecek gibi gözüküyor açıkçası. Evet e, genel hatlarıyla e, bu şekilde dolunayın açıları. Bununla birlikte tabii e, yükselen yöneticisi Merkür'ün Plüton'la kavuşumu ve Özellikle 4. ve 5. bandında burada tabi ki çok güçlü haberlerin, çok güçlü gündemlerin de hakim olabileceğini gösteriyor. Özellikle kendimize değiştirip dönüştürebileceğimiz yeni kararlar alıp insanlara duyurabileceğimiz güzellikte ve güçte yeni kararlar, yeni haberler ve gündemler var arkadaşlar. Aniden artık ne istediğimize emin olabilir ve bunu da büyük bir kararlılıkla sürdürmek yolunda ilerleyebiliriz gibi gözükmekte. Venüs balık burcunda olacak bu süreçte. Özellikle burada Neptün'ün de Vertekste kavuşumu ve alçalan noktasıyla etkileşimi özellikle burada tabi ikili ilişkiler anlamında evet bazı gündemler var. Ama kendimizi de kandırmamamız gerekiyor. Yani karşımıza çıkan kişiyle alakalı bütün potansiyelleri gerçekçi bir şekilde değerlendirebilmemiz gerekiyor. Eğer kendimizi kandırma veya kurban psikolojisine girme eğiliminde olursak bu durumda tabi ki bazı sıkıntılar yaşayabiliriz sonrasında bir takım yaralar açılabilir gibi gözüküyor. Olaylara en objektif şekliyle görmek ve karşımızda bir fırsat çıkıyorsa gidip onu almak karşımıza çıkan krizli durum sonrasında etrafımızdaki insanları gözlemlemek her zamankinden daha önemli olacak gibi gözükmekte arkadaşlar. Yine harcamalar ve gelir gider dengesiyle alakalı da bir takım sorun ve sıkıntılar olabilir. Özellikle tabii ki yeni öğretiler peşinde koşmak isterken fikirlerimizi de sonuna kadar savunmak isteyeceğiz. Bu konuda bizimle aynı görüşte olmayan, aynı fikirde olmayan kişilerin de aslında fark edilmesiyle beraber beraber bir yolda yürüyüşteki yürüyemeyeceğimizle alakalı da e, farkındalıklar oluşacaktır. Çünkü e, tabii ki aynı amaçları gütmek, aynı hayat görüşü içerisinde olmak da bunun için oldukça önemli bir paradigmadır. E, bu süreçte dediğim gibi birçok insanın mesleki yaşantısı ve hayat düzeniyle alakalı da önemli değişimler olacaktır. Gelecekle alakalı yeni kararlar alınacakken inançların da hayatımıza e, tesiri üzerinde bazı sorgulamaların yapılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet, e, genel hatlarıyla e, açılar bu şekildeydi. Şimdi de e, biraz e, sabit yıldız etkilerine ve sabiyan sembollerine bakalım istiyorum. Sonrasında da burçlara ilişkin yorumları paylaşacağım arkadaşlar. Buraya kadar dinlediyseniz videoyu beğenirseniz ya da abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Bu arada hatırlatmak istiyorum, e, biliyorsunuz devam eden bir çekiliş var ama e, yorum yapan arkadaşların e, bazıları hatta yarısı e, kanala abone değil. Ben bunları bir sistemden görebiliyorum. Dolayısıyla abone olmadan yaptığınız yorumlar çok değerlendirmeye alınmayacaktır arkadaşlar. Hem instagram hesabımdan beni takip etmeniz hem de youtube hesabından abone olmanız gerekiyor. tabii ki bunu da hatırlatmak isterim. Evet şimdi bakalım bu dolunay hangi sabit yıldızdan etki alıyor ve Zabiyan sembollerini nasıl yorumlayabiliriz? Evet dolunaya baktığımız zaman 1,5 derecelik orpla dupe sabit yıldızıyla kavuşumda olduğunu görüyoruz. Sabit yıldızın orbu 2 e, derece civarında arkadaşlar. Dupe sabit yıldızı, büyük ayı takım yıldızının arkasında bulunan bir yıldız. E, burada Arapçada ayı anlamına gelen, yine büyük ayının arkası anlamına gelen e, addu bal akbar e, Arapçada e, bu şekilde tabir ediliyor. Yine e, göz ve ak anlamına gelebiliyor. Yani Burada büyük ayı takım yıldızı oldukça önemli gözüküyor arkadaşlar. Dupel sabit yıldızının özelliklerine baktığımız zaman Mars doğasında bir sabit yıldız olduğunu görüyoruz. Şans, doğuştan gelen şans, zenginlik, cömertlik, güç, güç elde edebilmek, otorite gibi kavramlar ile ilişkilendiriliyor karşımıza çıkan fırsatları değerlendirmemizin önemli olduğunu vurgulayan bir sabit yıldız arkadaşlar. Tabi ki gölge önlerindeki bir gücü kötüye kullanmak, baskı unsurları, vücutta bir takım yaralanmalar gibi temalar da söz konusu. Yani burada aslında vurgulanmak istenen konu karşımıza herhangi bir güç elde etmek için, zenginlik için, şan ve şöhret için fırsatlar çıkarsa bunu doğru bir niyetle, doğru bir şekilde e, hızlıca eyleme geçerek değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar ki 11. ev zaten aslında aynı zamanda 11. ev ve 5. ev aksı şöhret evleridir. Dolayısıyla bu dolunaylarla beraber de bazı insanların veya şöhret namzetindeki insanların hayatları ve evlilikleriyle alakalı gündemler ortaya çıkarken ki birçok evliliğe şahitlik edebileceğimiz gibi. Bununla beraber tabii ki hak edilen noktaya ulaşma noktasında da bir takım fırsatlar sunulacaktır. Bu bağlamda bizi destekleyen insanların varlığıyla da karşı karşıya kalacağımız ama tabii ki bunun da bir bedelini ee, ödemek, ödemek durumunda olacağımız gündemler var. Yani bir bedeli olacaktır. Ee, bu şöhretin, bu namın, bu gücün arkadaşlar. Buradaki bedelde bunu tabii ki genelde bütün sabit yıldızlarda olduğu gibi hangi niyetle kullandığımız veya bu fırsat karşımıza çıktığı zaman şımarıklık yapıp kaçırıp kaçırmadığımız ya da tembellik yapıp kaçırıp kaçırmadığımızla ilgili olacaktır arkadaşlar. Yani bu fırsatı kaçıran sonradan çok pişman olabilir gibi de gözüküyor açıkçası bu bağlamda baktığımız zaman. Evet dolunayın sabiyan semboline geldiğimiz zaman gönüllü kilise korusu sosyal etkinlik provaları yapıyor şeklinde bir sembol karşımıza çıkıyor. Burada demek ki yine aslında 11. ev temaları, kova burcu temaları yani topluluklar, kitleler, gruplar, sosyal etkinlikler, Gönüllü işler, bir ideal için, bir amaç için bir araya gelmiş olan insan topluluklarıyla alakalı bir vurgu var. Yani yine böyle aslında harita yorumumuzla oldukça senkron ilerleyen bir sabiyan sembolü var. Burada tabii ki topluma iyilik için, kolektife hizmet için... Bir araya gelen insanların varlığından bahsediliyor. Burada büyük ihtimalle aynı amaç için, insanlığa hizmet için bir arada olan insanların varlığı ve bütünlüğü vurgulanıyor. Demek ki burada aslında ortak inancın, ortak birliğin, ee, ne kadar büyük bir güce ulaşabileceğini gözlemliyoruz. Ve tabi ki bu topluluklardaki niyet esası da oldukça önemli bir şekilde vurgulanıyor. Ee, bununla beraber tabii ki ruhsal anlamda birlik etmeye gönüllü olmuş e, kontrat sahipleri, yani ruhsal kabilelerinde bir araya geleceği, aynı amaç, aynı ideal, aynı ölçütte olan insanların bir şekilde belki de artık yavaş yavaş grup haline gelmeye başlayacağı bir tema vurgulanmakta. Şarkı söylemek, etkinlik yapmak, organizasyonlar yapmak yine oldukça ön planda. Belki de bu bağlamda dünyanın çeşitli yerlerinde Belli amaçlar için gönüllü bir şekilde sahneye çıkacak olan şarkıcılar, gösteri veya sahne sanatları ile ilgilenen kişilerin de ön plana çıkacağı bu bağlamda tabii ki şöhret namzetindeki insanların da aslında nedenli kolektife hizmet amacı, güdüp gitmedikleriyle alakalı temalar da Vurgulanacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Eğlenceler, sosyal etkinlikler ve insanlığa hizmet ve aynı bakış açısına sahip insanların topluluklar oluşturması gibi temalar vurgulanmakta. Tabi birlik ve beraberliğin önemli olacağı bir dolunay olduğunu görüyoruz. Bir amaç, bir niyet. Burada en önemli paradigma aslında. Çünkü o insanları bir araya getiren şey tam anlamıyla bu niyettir arkadaşlar. Ruhsal kabileler dedim, ruhsal seromeniler dedim. Hatta başlığa da yazdım. Demek ki burada aslında ruhsal amaçları benzer olan insanların da bir şekilde bir vesileyle arkadaş olması, yeni bir ilişkiye başlaması, artık o kutsal amaçları, Evet, <gülüyor> cümleyi tamamlayamadan, heyecanlanıp, nefes almadan e, orada bırakabilmek. Evet. Yani o kutsal amacı gerçekleştirmek adına belki de artık bu insanlarla e, o yoğun ve derin bağlantıları hissedebilmek ön planda. E, burada tabii ki dini organizasyonlar da, ki Mars 9. evde bu tarz temaları da vurguluyor demiştik. Siyasi veya dini organizasyonlar da ön plana çıkabilir arkadaşlar. Gönüllü bir şekilde hizmet eden insanlar, cömert e, ve güçlü kimseler yine ön plana çıkacaktır ki e, dupe sabit yıldızıyla beraber de aslında bu temayı vurgulamıştık. Tabi burada e, bununla beraber e, şu temaları da dikkat etmek lazım. E, özellikle sürekli başkaları için çabalayan, sürekli başkalarının hayatını yaşayan. E, alma verme dengesini hayatında bir şekilde bozulmuş olan insanların da aslında hesap zamanının geldiğini söyleyebiliriz. Bugüne kadar sesi çıkmayan, ezilen, hakkı yenen insanlar varsa artık bunların da seslerinin yüksek bir şekilde çıkacağı bir dolunay olacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, belki de e, bunu tek başına e, çıkaramadığın sesi, seninle aynı amaç için mücadele eden hatta güçlü, hatta şöhret insanlarla beraber e, daha büyük bir kitleye hitap edebilme imkanını da yaratacak bir e, sistematik ortaya çıkabilir arkadaşlar. Bu e, dolunay enerjisiyle beraber. Yani bugüne kadar arka planda kalan hakkı yenen, ezilen e, bir kesim varsa onlarla ilgili de aslında Sesin artık e, mikrofonu alıp daha yüksek noktalara ulaşılabileceği, daha büyük kitlelere belki de sosyal mecralarda ve sosyal medya üzerinden dahi olabilir arkadaşlar bu etkinlikler daha büyük kitlelere ulaşılabilecek. E, ve bazı insanların yardım ve gönüllülük esansıyla bazı insanların da e, gerçekten kendi namzetlerini kullanarak aynı niyet için bir araya gelmesi Oldukça mümkün. Tabii ki kişisel bazda da aslında gerçek anlamda kimlerle yoldaşlık etmemiz gerekiyor. Bunların ayırdına varmaya başlayacağız. Evet, e, genel etkiler bu şekildeydi. Elimden geldiğince detaylı bir şekilde aktarmaya çalıştım. Tabii ki bunlar benim yorumum, gerisi sizin hayatınızdaki Benim yorumum üzerinden kendi yorumunuza yenilik kalacaklar arkadaşlar. Ben hemen burç yorumlarına başlamak istiyorum. Hangi burcu ne şekilde etkileyecek? Bunlara değinmek istiyorum. Teşekkür ediyorum ve Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili Koç'lar, Merkür selam burcu Koç olanlar. Aslan burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 5. evinde etkili olacak. 5. ev, 11. ev ve 2. ev bandında etkili olan bu dolunayla beraber özellikle parasal gündemlerle ilgili bir takım kararlar alınacak gibi gözüküyor. Gelir giderlerle ilgili sorun ve problemler yaşıyorsanız, harcamalarınızı kontrol altına alamadıysanız bu sıkıntıları çözmeniz gerekecek bu süreçte. Bununla alakalı aslında yakın çevrenizden güzel bir destek alabileceğiniz, belki yeni bir teklif, yeni bir görüşme, yeni bir anlaşmayla ee, belki yeni bir işe gireceğiniz e, süreçler de tetiklenebilir. Bununla beraber tabii ki e, Jüpiter, Chiron, Juno burcunuzda ilerliyor. Aslında e, hayatınızın şanslı bir sürecindesiniz. Evet bazı anlarda e, zorluklar yaşasanız da e, belki de hayatınızı yeniden dizayn etmeye başladığınız gündemler hakim olacaktır. Burada özellikle sezgileriniz size büyük derecede rehberlik edecek gibi gözüküyor. Ve şanslı olduğunuzun bilincinde olarak aslında karşınıza çıkan fırsatlara yönelik de adım atmanız gerekecek. Sevgili koçlar güzel bir dolunay süreci olsun diliyorum. Sevgiler hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Aslan burcunda meydana gelen dolunay haritanızın dördüncü evinde etkili olacak. Dördüncü ev, onuncu ev bandı. Bununla beraber birinci elinizdeki Uranüs ile bir görünüm yapacağını görüyoruz bu dolunayın. Burada demek ki kritik bir süreçten geçeceksiniz sevgili boğa burçları. Aslında Kasım ayındaki tutulmaya da bir atıf var bu dolunayla beraber. Oradaki gündemler yeniden tetiklenebilir gibi gözüküyor ve burada artık özgürleşmeye başladığınız artık kendi gerçekliğinizi ortaya çıkarmaya başladığınız bir süreç aile büyükleriyle alakalı yerleşim yerinizle alakalı belki kariyerinizle ilgili kritik bir süreçten bu donlarla beraber geçebilirsiniz bununla beraber mali anlamda aslında bir takım şans ve fırsatlar da karşınıza çıkacak gibi gözüküyor içsel değerinizi kendinize güveninizi ve cesaretinizi topladığınız zaman bu krizli süreci e, atlatabileceksiniz jüpiter şiron e, juno 12 ilerliyor özellikle aşka dair evliliğe dair kaybettiğinizde düşündüğünüz konular varsa bunların iyileşmesi ve şifalanması için de harika etkiler var özellikle terapiler ve seanslar çok fayda sağlayacaktır bu dolunay sürecinde sevgili boğalar güzel bir dolunay süreci olsun diliyorum sevgiler hoşçakalın merhaba sevgili ekizler büyük selam burcu ekizler olanlar aslan burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 3. evinde etkili olacak 3. ev 9. ev ve 12. ev bandı özellikle tabii ki yurt dışıyla ile alakalı gündemi olan ikizler burçları varsa bu alanda önemli gelişmeler, hali ve beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir gibi gözükmekte. Önemli bir haber alacaksınız sevgili ikizler burçları. Bu durum aniden dengelerinizi bozabilir gibi gözüküyor. E, hayat e, dengeniz ve düzeninizle alakalı bir takım şeyleri değiştirmeniz belki çevre değişikliği, belki taşınma gündemi. Belki medya, sosyal medya alanıyla alakalı önemli bir gündem. Bununla beraber bazı gizli konuların açığa çıkması, bazı sırların açığa çıkması gibi temalarda ön planda olabilir. Burada tabi Mars burcunuzda Dolunay'ı desteklediği için her ne olursa olsun hakkınızı müdafaa etmeniz gerekiyor. Her ne olursa olsun aksiyon almaya, hareket halinde olmaya devam etmeniz gerekiyor. Sevgili İkizler Burçları, e, koç burcundaki Jüpiter, Şiron, o kavuşumu, don evinizde etkin özellikle yalnız olan İkizler Burçları için belki arkadaş veya iş çevresinden yeni bir aşk gündemi olabilir ama bununla beraber sanki hayallerinize ulaşmak için sizi destekleyen insanlarla artık bir arada olmaya başlıyorsunuz. Geçmişteki dost kazıklarından artık bıktınız sevgili İkizler Burçları. Gerçek anlamda kim sizin dostunuz ve düşmanınız artık anlamaya başlıyorsunuz bu donlar enerjisiyle birlikte. Evet güzel bir dolunay süreci olsun dilerim. Sevgiler hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler. Yükselen burcu yengeç olanlar. Aslan burcunda meydana gelen dolunay haritanızın ikinci evinde etkili olacak. İkinci ev sekizinci ev bununla beraber tabii ki on ev yine parasal gündemler. Oldukça ön planda siz sevgili yengeç burçları için... E, baktığımız zaman aslında burada öncü grupların yani koç, yengeç, terazi ve oğlak burçlarının parasal gündemleriyle alakalı daha etkin süreçler var. Şimdi e, burada önemli bir harcama, gelirlerle alakalı veya giderlerle alakalı önemli bir kapanış. Belki bir borcu kapatacaksınız. Belki zam veya tarifi beklediğiniz bir husus var. Bu konuda netleşmeler söz konusu olacak. Belki de istediğiniz zam mal alamayacaksınız iş hayatınız ve gelirlerinizle alakalı beklenmedik bir gelişme yaşayacaksınız ve bu durumda belki de yeni bir plan içerisine girmeniz gerekecek. Bu planı kendi içinizde yapabilirsiniz. Biraz geride kalmak fayda sağlayacaktır. Özellikle kariyerinizle alakalı işinizde sıkıntılar yaşıyorsanız farklı alternatifler de karşınıza çıkacak sevgili yengeçler. İş hayatında değişimler, sektör değişimi gibi hususlarda da destekleniyor olacaksınız. Bununla beraber artık kendi değerinizin yavaş yavaş farkına varmaya başlıyorsunuz. Gerçekten size düşmanlık eden insanlar varsa bunlarla ilgili de bilgilere ulaşacak gibi gözüküyorsunuz sevgili yengeç Burçer'e. Güzel bir dolunay süreci olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Evet, burcunuzda bir dolunay meydana geliyor. Özellikle 1. ev, 7. ev ve 10. ev bandında yani bu köşe noktalar tutulmuş vaziyette. Biraz önce söylediğim gibi öncü gruplarda parasal gündemler etkinken sabit gruplarında gerçekten hayatında bir takım kritik döneme etkin olmaya başlıyor. Şimdi burada kariyerinizle alakalı bir değişiklik durumu söz konusu olabilir sevgili aslan burçları. Yolunuz, yolculuğunuz, gidişatınızla alakalı aniden yön değişimine gidebilirsiniz. Bununla beraber tabii ki yeni bir hedef, yeni bir rota belirliyorsanız bu konuda sizi gazlayacak insanlara da ihtiyacınız var. Bu motivasyonu da sağlayacak gibi gözüküyorsunuz. Aynı zamanda baktığımız zaman burada tabii ki belki birçoğunuz için farklı bir ülkeye, farklı bir şehir Farklı bir hayat anlayışı ve inancı bu sistemin üzerine kurulu bir tema gündemde. Yine bazı Aslan burçları için ikinci evlilik temaları, ikinci bahar temaları da mümkün gibi gözüküyor. Çıkacağınız bir eğitim veya seyahatle ilgili böyle bir bağlantıdan keşfedebilirsiniz. Yani bir mentor, bir hoca sizi gerçekten hayatınızın gidişatında etkileyecek insanlarla tanışma imkanı da söz konusu. Yine yargısal meselelerle ilgili de şans olacağınızı söyleyebilirim. Güzel bir dolunay süreci olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar. Aslan burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 12. evinde etkili olacak. 12. ev, 6. ev bununla beraber 9. ev bandında kritik bir süreç var. Yani yine aslında sizin için de yurt dışı ile alakalı meselelerle ilgili bir gündem netleşebilir. Yine şehir dışı farklı yerler, farklı yerlere gidip gelmek, eğitim almak, yeni bilgiler elde etmek veya yeni haberlerin kulağınıza çalınması gibi gündemler söz konusu ama her ne olursa olsun. Sanki içsel anlamda artık bir şeylerin sonuna geldiniz. Yani eski sistemle devam edemiyorsunuz. Eski inançlarınıza devam edemiyorsunuz. Artık bir sistem güncellemesi gelmesi gerekiyor sevgili başaklar. Bununla ilgili belki bugüne kadar görmezden geldiğiniz hususlar varsa... Sağlık problemleri de yaşayabilirsiniz. Lütfen bedeninizi, ruhunuzu dinleyin. Onun sesine, onun çığlıklarına kulak verin. Burada tabii ki kendinizle alakalı veya etrafınızdaki insanlarla alakalı Görmemek noktasında direnç gösterdiğiniz ne var? Bunları keşfetmeye çalışın. Kariyerle alakalı veya geleceğinizle alakalı cesur olduğunuz zaman güzel fırsatlar karşınıza çıkacaktır. Aynı zamanda mali anlamda büyük destekleri de arkanıza alacaksınız. Ee, belki toplu bir para girişi olacak. Belki de sizi manevi anlamda destekleyecek insanlar karşınıza çıkacak sevgili başaklar. Güzel bir dolunay sürece olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları, Aslan burcunda meydana gelen Dolunay haritanızın 11. evinde etkili olacak. 11. ev, 5. ev ve e, aynı zamanda 8. ev ile ilgili çalışan bir Dolunay olduğunu söyleyebilirim. Burada tabi parasal gündemler, kariyer gelirleri, kariyer gelirlerinden elde etmiş olduğunuz Menfaatler. Bununla beraber arkadaşlıklar dostluklar aşk ilişkileri ve buradaki krizlerle alakalı ciddi bir süreçten geçtiniz özellikle gerçekten çok zorlayıcı kriz dolu dönemler yaşıyorsunuz hemen hemen haftada ayda bir defa şok edici bir gelişme yaşıyorsunuz yine bu krizlerle beraber gelen aslında bir farkındalıkla kendi hedeflerinizi ve hayallerinizi gözden geçirmeye başlayacaksınız terazi burçları e, bununla birlikte tabii ki e, 9. evdeki marsın da e, üzerinizde bir desteği olacak yani hayat inancınız motivasyonlarınız sizi gerçekten e, bu krizi süreçlerden çıkaracak gibi gözüküyor aynı zamanda 7. evinizde Jüpiter, şiron juno kavuşumu eğer bir ilişki ile alakalı bir kriz yaşıyorsanız şayet yeni bir ilişki imkanı sunuyor size etrafınızı biraz daha dikkatli inceleyin veya mevcut ilişki Çoşkilerdeki krizleri, fırsata çevirme, şifalandırma ve iyileştirme enerjisi de aktif gözüküyor. Sevgili teraziler, güzellikler sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar. Aslan burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 10. evinde etkili olacak. Yine kritik bir dönemden geçiyorsunuz. Kariyerinizle geleceğinizle alakalı ani gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili Akrepler. Özellikle evlilik hayatınız, eşinizin hayatındaki gelişmeler, ortaklık girişimler bununla beraber tabii ki ee, geleceğinize dair bir yol çizmek rota çizmek adına önemli Gündemler ön plana çıkacaktır 8. evdeki Mars'ın desteğiyle beraber Aslında içinizde bir cesaret var Artık kendinizi toparlamaya başladınız ee, Bununla beraber e, Sürekli olarak krizlerle mücadele ederken Aslında bir bakıma Bunlarla savaşmayı da öğrendiniz İş hayatınızda dair Jüpiter, Chiron, Juno kavuşumu Aslında e, iş hayatınızda Bir takım güzel gelişmelerin olabileceğini gösteriyor Hayatınızda krizli meselelerle uğraşırken siz e, hayat rutinlerinizi yeniden düzenleme şansınız olacak. Hatta size yardım eden insanlar ile karşı e, karşıya kalabilirsiniz. Evlilikle alakalı sorunlar yaşıyorsanız yeni bir düzen inşa etmeniz gerekebilir. Sevgili Akrepler, güzel bir dolunay olsun. Sevgiler, hoşça kalın. Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. Aslan burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 9. evinde etkili olacak. 3. ev, 9. ev. Bununla beraber 6. ev bandında bir hareketlilik var. Özellikle sağlık konuları tabii ki gündemde, zihinsel anlamda sizi yoran, sıkan, bunaltan her ne varsa bununla ilgili biraz daha dikkatli olun. E, günlük hayatınızda e, kendinizi ihmal ettiğiniz hususlar varsa bunların üzerine düşmeniz gerektiğini gösteren bir yerleşim var. Bununla beraber tabii bu konuda belki partnerinizden, ortağınızdan destek ve cesaret alabileceğiniz bir yerleşim e, mümkünken... Aynı zamanda çocuklarla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Belki birçok yay burcu çocuk sahibi olabilir. Yeni aşklar, yeni ilişkiler, sağlam birliktelikler adına da şanslı olacağınızı söyleyebilirim. Aldığınız haberler biraz sizi yorabilir. Özellikle iş ortamında mesai paylaştığınız kişilerle ilgili çok fazla detayları paylaşmamaya gayret gösterin. Olaylar büyüyebilir. Dedikodu içerisinde kalabilirsiniz. Onun dışında ikili ilişkilerden yana, aşktan yana şanslı gözüküyorsunuz. Sevgili yaylar, sevgiler, sakın. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Aslan Burcu'nda meydana gelen Dolunay haritanızın 8. evinde etkili olacak. 8. ev, 2. ev e, bununla beraber 5. ev. Şimdi sevgili oğlaklar, yatırımlarınızla alakalı dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Eğer riskli yatırımlarda bulunduysanız bununla alakalı bazı krizli süreçler ortaya çıkabilir. Lütfen çok fazla para kazanmak ümidiyle paranızı riske atmayın bu süreçte. Bununla beraber aşk hayatınızda yaşamış olduğunuz özgüvensizlikler size değersiz hissettiren durumlar ve süreçlerden geçmişseniz artık yavaş yavaş toparlanmaya başlayacaksınız krizleri aşma konusunda beceriklisiniz karşınıza çıkan mali veya psikolojik krizi de bir şekilde atlatacaksınız gibi gözüküyor özellikle e, bu süreçte baktığımız zaman e, 6. ev yani çalışmak size çok iyi gelecek hareket halinde olmak size çok iyi gelecek ruhsal anlamda yorgun hissediyorsanız çıkın, yürüyüş yapın, evde spor yapın. Çok iyi gelecektir bu durumlar. Mevcut işinize devam etmeniz de çok önemli olacaktır. Bununla beraber ailenizden yana şanslı olacağınız belki birçoğunuzun mülk satın alabileceği belki de bunun için bir borca giriyorsunuz. Belki de büyük bir borca giriyor ve birçoğunuz ev alıyorsunuz. Ailelerden destek görebilirsiniz. Aileniz genişleyebilir. İçsel anlamda huzurlu ve konforlu hissetmeye başlayacağınız bir süreç sevgili oğlaklar. Güzel bir dolunay süreci olsun dilerim. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Aslan burcunun meydana gelen dolunay 7. evinizde etkili olacak. 1. ev, 7. ev, 4. ev. Şimdi yine kritik bir süreçtesiniz sevgili kova burçları evlilikle alakalı gündemler noktasında. Evlerinizde aniden bir kriz peyda olabilir veya bununla beraber aniden bir taşınma gündemi karşınıza çıkabilir sevgili kova burçları. Zaten videonun başlangıcında bahsetmiştim. Hiç ummadığınız bir şekilde belki eşinizden kaynaklı, belki de farklı kadersel bir süreçten kaynaklı taşınma yer, değişikliği, ailevi süreçlerle alakalı beklenmedik durumlar ön plana çıkabilir. Bununla beraber aslında içinizde bir heyecan, bir motivasyon var. Her ne olursa olsun içinizdeki o yaşam enerjisi asla sönmeyecek. Geçtiğimiz aylar olduğu gibi bu konuda. E, rahatsız olmanızı gerektirecek bir durum yok. E, Koç burcundaki e, Jüpiter, Chiron ve e, Juno kavuşumuna baktığım zaman aslında yakın çevrenizden güzel destekler alacağınızı, has, hatta e, güzel haberler alıp e, bu haberlerin sizi heyecanlandıracağını görüyorum. Belki evet e, hayal ettiğiniz şeyler istediğiniz şekilde gelişmemiş olabilir ama farklı alanlardan destekler de görmeye başlayacaksınız. Güzel iş anlaşmaları, güzel tanışmalar ve görüşmeler için de harika bir süreçtesiniz sevgili kovalar. Güzel bir dolunay süreci olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Aslan burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 6. evinde etkili olacak. 6. ev, 12. ev bununla beraber 3. evde aktif bir dolunaydan bahsedebiliriz. Burada özellikle tabii ki sağlığa dikkat edilmesi gerekiyor. Aniden bir takım haberler alınabilir. Bağışıklık sisteminizi mutlaka güçlü tutmanız gereken bir dolunay olduğunu söylemem gerekiyor. Bununla beraber zihninizde yorgunluk yapan sürekli kafaya taktığınız bir türlü içinden çıkamadığınız hususlarla alakalı artık net bir sonuca ulaşmanız gerekecek sevgili balık burçları. Uzun zaman boyunca tabii ki ciddi anlamda zorlandınız. Şimdi ise Mars 4. evinizden sizi destekliyor. Bu konuda belki tebliğli mekanda ferahlık vardır. Yer değiştirmek, evden dışarı çıkmak, günlük hayatın içinde aktif olmak veya aile içerisinde sorun yaşadığınız birisi varsa bunu paylaşmak önemli olacaktır gibi gözüküyor. Bununla beraber Jüpiter-Shiron kavuşumu 2. evinizde. Burada özellikle mali anlamda bir tek Takım fırsatlar da karşınıza çıkacak. Ev almak, taşınmak gibi e, gündemler de etkin olabilir ama bununla beraber kendi değerinizi artık fark etmeye başlayacaksınız. Ben bunu hak ediyorum ve burada durmalıyım gibi. Yani size yapılanları kafaya takmak yerine e, neyi kafaya takacağınızı artık tespit etmek sizin elinizde olacak sevgili balıklar. E, dilerim ki bu bir e, sağlık sorunu şeklinde gelmesin. Siz bunu bu donlayla beraber çok rahat bir şekilde e, çözümleyebilin diliyorum. Güzel bir dolunay süreci olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Evet arkadaşlar, dolunaya dair aktarmak istediklerim bunlardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olursanız, yorumlarınızı paylaşırsanız, özellikle kova yeni ayı süreciyle beraber hayatınızda ne gibi değişimler oldu. Çok mutlu olurum. E, tabii ki bir müddet e, belki bir video daha gelecek ama bir müddet ara vermek durumunda kalacağım. E, geçireceğim operasyondan mütevellit ama çekiliş devam ediyor. Dediğim gibi 10 Şubat tarihine kadar e, yapmış olduğunuz yorumlar e, önemli ama kanala abone olmanız da önemli arkadaşlar. ve Beni instagram hesabımda takip edip çekiliş postunun üzerine e, bir etiket yapmanız gerekecek. E, Teşekkür ediyorum tekrar dinlediğiniz için. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.